Yani benim eski ev arkadaşımdı, evin sahibi. Beraber oturuyorduk daha önce. Ee, sonra kendisi işte buraya taşındı. Ee, Ayça'yı da ev arkadaşı olarak almıştı. Daha bir ay olmuştu zaten. Yani burada iki ee, arkadaş mı kalıyorlar? İki böyle? arkadaş kalıyorlar, evet. Peki düştü mü? İntihar etti o konuda. İntihar etti. Peki kendisi de bir özel bir okulda. E... Otistik öğrencilere eğitim veriyor diyebiliriz biz. Yani bize öyle söylemişti. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Nerede çalıştığını bilmiyoruz ama tanışırken e, engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Peki herhangi bir sorunu, bir şey var mıydı? Neden? Yani sıkıntılıydı bu hafta. Psikolojisi çok bozuktu zaten. İlaç kullanıyordu. Yani bekliyor muydunuz derseniz bekliyorduk böyle bir şey aslında. Yani ailesine haber vermiştik. Ee, Geleceklerdi almaya onu. Kütahya'da ailesi. Geliyorlar şimdi yoldalar işte. Geç kaldılar tabii. Haftadır psikolojik bozuktu yani ağlıyordu sürekli. Morali bozuktu. Ee... Peki size herhangi bir şey söyledi mi? Yok hayır. Söylemedi. Hayır hayır söylemedim. Hayır söylemedim. Maalesef. Başınız sağ olsun. Sağ olun.